Elyan, Kotek firmasının bana gönderdiği kablosuz şarj pedinin video incelemesini yapacağım. İyi seyirler. Kablosuz şarj ünitesi maksimum 10W'a kadar hızlı şarjı desteklemekte arkadaşlar. Bu da iPhone 10, iPhone 8 Plus, iPhone 8, Samsung serilerinden de Galaxy S8'de S8 Plus'ı desteklediğini söylemem gerekiyor. Yatay konumlandırılmış, minimalist bir yapıya sahip. Kutu içeriğinden USB kablo ve sadece yatay konumlandırılmış şarj pedi çıkmakta. Ben ayrıyetten 5 Watt, en az 5 Watt gücünde bir şarj arabalarında çıkmasını isterdim. Artılarından biri LED göstergesinin olması ve kılıf ile birlikte koyduğunuz takdirde bile şarj ediyor olması. Bazı şarj üniteleri maalesef sadece ince kılıflarla şarj edebiliyorken, bu ürünün kalın kılıflarla da rahatlıkla şarj edebildiğini söylemek istiyorum. Ürünün diğer bir artısı ise arkadaşlar ofisinizde veyahut yatak odanızda kullanabileceğinizi söylemem gerekiyor. Herhangi bir kabloyla uğraşmadan rahatlıkla direkt üzerine koyup konumlandırıp ürünün direkt şarja başlamasını sağlayabilirsiniz. Bunun dışında bana göre dezavantajlarından bahsetmem gerekirse gelen mesajları, maillerinizi, çağrılarınızı görebilirsiniz ama çağrılarda telefonu eliniz almanız gerekiyor, e, mail ve mesajlarınızda da eliniz alıp kontrol etmeniz gerekiyor. Herhangi bir işe uğraşıyorsanız, video izlemek istiyorsanız veya YouTube'dan bir şeyler dinlemek istiyorsanız ve ayrıca izlemek istiyorsanız maalesef yatay kolundan dolayı size baya bir zahmetli olacaktır. Bu yüzden bana göre en büyük dezavantajları bu arkadaşlar. Dikey konumlandırılan şarj üniteleri yatay konumlandırılmış bu tarz ünitelere göre daha avantajlı. Şunu da belirtmek istiyorum ki arkadaşlar Kutek'in kendi ait bir web sitesi de var. Buradan ürünlerini inceleyebilirsiniz. Çok fazla ürün yelpazesine sahiptir. Daha önce Amazon ve AliExpress'te kendini kanıtlamış bir firma. Öncelikle onu da belirtmek istiyorum. Gönderdiği ürünler de gayet kaliteli. Kutech tarafıma bir indirim kodu gönderdi. Bu indirim koduyla birlikte %20 indirim kazanıyorsunuz istediğiniz bir üründe. Web sitesi adresi ve Kutech'in bana göndermiş olduğu indirim kodunu açıklamalar kısmında paylaşacağım. Ayrıca 2020 yılının Ocak ayının 15'ine kadar bu videoya yorum atanlar arasında bir çekiliş yapacağım. Bu çekiliş sonucunda kazanan talihliye bu ürünü göndereceğim. Bu yüzden bu videoların devamını istiyorsanız öncelikle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum atmayı eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Thank <laughs> you.